Merhaba dostlarım, ben Serlar ve be. Fallout 4'e hoş geldiniz. Fallout 4'e hoş geldiniz dostlarım. Ah, ah, şu müzik, şu müzik. Ah, şu, şu giriş. Önce bir küçük bir şey, bu böyle şey yaparken, bir load ekrana gelirken, oyunu Very Hard'da oynayacağız. En zor şeyinde yani. war never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish, When the US ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power people enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction domestic robots fusion-powered cars portable computers but then in the 21st century people awoke from the american dream years of consumption led to shortages of every major resource The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing... It's that war... War never changes. Okay, Savaşlar hala değişmezmiş öyle diyorlar eskiler ve de yeniler ve de e, bugün çok güzel bir gün gibi duruyor bu iki insan için Lakin bu bir fallout oyunu o yüzden e, gün ne zaman daha şiddetli bir şekilde parlayacağını ee, tam olarak bilemeyiz. Ben birazcık şimdi e, değerli dostumuzun e, tipiyle uğraşacağım. <gülüyor> okay. <gülüyor> bu, karakterimiz bu olacak. Karakterimiz az çok buna benzeyecek. <gülüyor> oh hava çok güzel. Ne, ne arkadaşlar? Bugün ne ters gidebilir ki yani? We really need to get those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 Oh bir yudum yeter kahve öyle kalsın genelde kahveler bunun için var arkadaşlar bir yudum alıp bırakıyorsunuz. Masada o soğuyor tek kendi başına. Hmm. You know, aşkımız, really so bir tanemiz, aşkımız. Ha, çok güzel okey az, az çok oyun şeylerinden bahsedeyim şirket kuracağız oyundaki yıkılmış sanayi baştan alevlendireceğiz medeniyeti geri getireceğiz get Selam hocam sen de bir e, satış elemanısın böyle kapı kapı dolaşıp Voltec adına satış yapıyorsun Gelin görün ki bizim dünyamızda normalde kapı kapı dolaşıp ne satarlar? Dergi satarlar, elektrikli süpürge satarlar, e, tuhaf tuhaf şeyler falan satarlar. Bakalım bizim adamımız ne satıyor. Günaydın. Günaydın. Right bir insan olduk. Bu so Ne, ne aciliyeti ne var? Sıkıntı ne? If you have a notice sir this country has gone to heck in a if you'll excuse my language the big kaboom is it's inevitable and coming sooner than you may think if you catch my meaning now i know you're a busy fellow so i won't take up much of your time ben bunu asla anlayamadım. Bunlar nükleer savaşın spesifik olarak ne zaman olacağını falan mı kestiriyorlar? Vault-Tec falan falan. Go <gülüyor> away neyse <gülüyor> <gülüyor> Evet dediğim gibi bazı insanlar dolayı kapı kapı dolaşacak bir satar bazıları türlü türü, türü, türü, türü, türü, türü, türü. <gülüyor> cihaz satar ee, bizim satış elmanımız <gülüyor> nükleer savaş sığınağı satıyor kapı kapı dolaşarak Okay, şimdi ben küçük bir plan yaptım ee, ne olacak diye ee, karizmamızın yüksek olması lazım ki ha <gülüyor> kimi kandırırız hadi come on yani karizmamız zaten yüksek işte. de işte oyunun da bunu anlaması lazım. O yüzden 5'e getireceğiz şimdi bunun üzerine eklemeler yapacağız onu daha sonra bahsedeceğim. Osman. Osman'ı oynuyoruz. Um, hey, sen bir kenara çekil bakayım kuzum. O bebek. Biraz baba karizmasıyla yaşıyordur. Çu <gülüyor> bak bak bak nasıl şey oldu? Nasıl da hemen şey oldu? Tamam, Gidip bakalım bakalım. Bebeği burada bırakacağız? Bebeği alır mısın? Bir tanesi, aşkısı. <gülüyor> We seem to have lost contact with our say? affiliate stations. We do, we do have, we do have coming in. That's, um... Confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God! Oh my God. We... We need to get to the vault! Now! There is some ee, dostlarım, aşkısı biraz acele etsene, koşsana, lan doğru düzgün koşsana, öleceğiz. Yürüsüz olmayın. Otherwise, return home. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. Follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Almost there. We're gonna be okay. I love you, both of you. We love you too. Oh my God! Hold on! They move faster. Oh God! Oh God! Oh God! That. done We did We made Everyone please off elevator and proceed up Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, I jump. Follow me. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items Çok konforlu görünüyor. Just my little guy. I'm not going far. I'll just be over there. Bu buşipudi bu Na going for. İyi o gidelim içeri. Çok rahat görünen decontamination pod bizi e, grip'ten, oradan <gülüyor> koruyacak. <gülüyor> Salgından koruyacak. Decontamination pod. Üzerimize sıkacaklar birazdan. Oh, mis gibi kolonya koktu. Lan yanlış yere bakarak şey olduk ya. Böyle böyle mi olacak yani? Oh, mis gibi kolonya. İyi bayıldık ha. Ağır geldi. Coca ağır geldi. release. Come on, come on, come on. Oh, God. I'll find you did this. O şeyler olmadı. Güzel şeyler olmadı. Tatsız şeyler oldu. Ve bunların herhangi birini açmaya çalışırsanız hiçbirini açamıyoruz çünkü e, hepsi ölü veya şey falan. Çalışmıyor. Bozuk. Canlı bu ho ho ho He Osman şimdi Bir şeyleri kırıp dökmeye başlayabilir Bakalım o çok güzel lan Copo şekilde şey yapması çok güzeldi Fallout evreninde Amerika'nın Böyle dört bir yanında her yerde voltlar var Nükleer savaş sığınakları ee, Çoğunluğunda e, deneyler yapılıyor. İnsanları içeri alıp nükleer savaştan koruyacağız deyip içeri alıp basın üzerinden deney yapıyorlar Ve genelde de e, böyle. Onu bunu e, insan etiğini insan ahlakını çok zorlayan deneyler Biz de bunların birindeyiz Aslında Bu voltların sığınakların hepsine deney yapmıyorlar Bir şey yapmayalım bunlar Dedikleri gruplar da var sığınaklar da var Ama onların da fonksiyonu kontrol grubu olmak yani onlarla e, karşılaşıyorlar sonuçları sen öldün zaten orada oh, oh. bizim olduğumuz sığınakta da şuradan biraz su içip canımız dolduralım bizim olduğumuz sığınakta da insanları dondurarak e, hayatta tutabilir mi diye bakıyorlardı korkunç bir şekilde başarısız olan bir deney e, ama en azından bir hayattayız kısmi başarılı başarı diyebiliriz Ölmüş olan adamın iskeleti çıkmış adamın ne, ne olacak yani. Biz tüneli açıyoruz doğrudan çok bir şey yok. Ee, bu Voltun olayı daha çok şey ee, Bu deneyi yapan bilimsel kesimle Güvenlik güçleri arasındaki Voltun kendi güvenlik güçleri arasında e, Çatışma Çıkıyor bir Mücadele yaşıyor. hani neden artık dışarı çıkmadık neden bir şey olmuyor gibisinden Neden dışarı çıkmıyorlar onda cevap vermek gerekirse o olay da şu, Vault-Tec'in genel olarak bu ısırnakları yapan şirketin e, bir protokolü var. E, i̇zlediği bir sistem var. O, bu sisteme göre e, her şey güzel. Okey, dünya normal döndü. Sinyalin gelmesi gerekiyor. E, Görün ki bu sinyal falan gelmiyor yani. Çok da şey olmuyor. Dünyada gördüğünüz gibi normale dönmüyor şu an. Koca koca havan böcekleriyle karşılaşıyoruz. Rorasyon değil mi burası? Rorasyon değilmiş, okey my bad. Rakasyon bizim canımızı, maksimum canımızı azaltıyor. Canımızın yükselebileceği, iyileşebileceği maksimum noktaya azaltıyor. Onun için e, radeveyi falan kurmamamız lazım veya doktora gitmemiz lazım. Doktorlar bizi iyileştirmesi lazım veya e, decontamination ark denilen şeyleri yapmamız lazım. Böyle kapı gibi şeyler. Geçiyorsun içinden rakasyonu falan siliyor. Böyle. Üzerine kolonya fışkırtıyor ve siliyor. Burada bizim her daim kullanacağımız küçük bilgisayar. Ee, oyunda bir sürü silah çeşitleri var. Lazer silahları, ee, işte raparasyon silahları, kimyasal silahlar falan bir sürü öyle silah var. Biz şu an için konvansiyonel silahlara ee, şey yapacağız. E, konvansiyonel silahları kullanacağız çünkü Diğer silahlar fazla güçlü. Ayrıca hafif bir yabancılık hissi verebiliyor. Şu an için bir gerek yok. Osman konvansiyonel silahları kullanmayı biliyor. Şu elimizdeki 10 mm'lik de bizim neredeyse oyunun sonuna kadar konuşacağımız silahlardan biri oluşuyor. Artık nükleer savaş sonrası dünyayı görme Bari öyle bir dünyadayız. Şimdi karizmaya 6'ya ayarladık. Yok karizmayı 5'e ayarlamıştık hatırlarsanız. Lakin karizmamızın olmaması lazım. Ama karizmamızı yükselteceğimiz bazı yollar var bizim için. Ee, oyunda bubble head denen şeyler var. Küçük oyuncak gibi varlıklar. Önce bunlardan birine ulaşacağız ama zaman gelince söylerim zaten devam ederim. Onun dışında e, giysilere, şapkalara, gözlüklere ihtiyacımız var. Bunda en kısa sürede ulaşmamız lazım. Çünkü karizmamızı kullanarak bazı şeyleri kolay yoldan çözebileceğiz. As I live and breathe, oh, it's, it's really you. Godworth. what happened to the world? Worse than I thought, hmm. you're suffering from hunger induced paranoia.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 İnsanları bu şekilde etkileyebileceğiz. Sarı veya turuncu veya kırmızı diyalog seçenekleri mevcut olarak. Aynı şekilde pazarlama da yapabiliyoruz. Ee, bir görev karşılığı alacağımız ödülleri de artırabiliyoruz. Her görevde değil ama yeri gelince. Wow wow! Affedersin. Yanlış yere sıktım. Yine yanlış yere sıktım. Çok özür dilerim. O da hafif hafif üzülüyor işte o da üzülüyor ne olsun. Bu da bizim sadık uşağımız. Sadık Dostumuz Bakın dikkatli Olmamız Gerekiyor Çünkü Geldim uzak dur Nefret ediyorum bu ocaklardan Herhangi bu oyundaki herhangi bir böcekten nefret ediyorum. Hatta oynadığım bütün Fallout oyunlarındaki herhangi bir böcekten nefret ediyorum. Sean's out there, Cosworth. I need to find him. What about Conker, sir? Plenty of people there. Conker, buranın <gülüyor> güneyindeki bir kasaba, <gülüyor> bir kent. Thanks for your help, Cosworth. Good luck, sir. Yeni Sean Şimdi, Kanker'da gideceğiz. Ee, Concord'da, Kanker, Concord diyeceğim. Concord'da ee, insanlar varmış. Gidip, bazı yerlerden cephane toplamamız gerekiyor. Çünkü, işimiz zor. Çünkü, zorla oynuyoruz değil, hardla oynuyoruz abi. O yüzden işimiz zor. Bu evlerin bir tanesinin tepesinde bir cephane şeyi vardı. Hayır, lütfen, lütfen çıkabileyim. Çıkabiliyorum, çıkabildiğimi biliyorum. Bu evlerden bir tanesini çıkabiliyorum. Sen, sana çıkabiliyorum. Çıkamıyorum, belki çıkamıyorum durumu. Burada, buralarda değil. Da Oooo! Hayır. Lanet olası böcekler. Nefret ediyorum böceklerden abi ya nefret ediyorum. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya o, o eklemlere gözler, o kanatları o yap yapı yapış yapış. İh. Hayır. Abi çıkabiliyordum buradan, eminim. Çok boş bir arayışa girdim şu an. Hayır! Reddress değil. Bu da işimizi görür ama bu o kadar da şey olmayacak. Şöyle göstereyim. Bu da işimizi görür. Karizmamıza iki ekler. Lakin... Lakin ne dedik? Birinci kural konvansiyonel silahlar kullanacağız. Kullanabildiğimiz kadar olduğu gibi. İkinci kural... Zırh da kullanmayacağız. Böyle parça parça zırhlar var oyunda. Dizimize, kolumuza, oramıza, buramıza takabileceğimiz. Onları kullanmayacağız. Ee, onlar yerine bize yine koruma sağlayacak ve farklı farklı özelliklere verecek kıyafetler kullanacağız. Şimdi bu bizim oyunumuzu daha fazla zorlaştırır mı? Kesinlikle daha fazla zorlaştırır. Ama bizi sağlayacağı, farklı sağlayacağı farklı özelliklerde olur. Uuu, şartkançelimiz yok. Sekuindresmi. Yine bir tane iki karizma veren şey aldık. Osman üzerinde o nasıl görünüyor oluyor bakalım. Osman üzerinde böyle görünüyordu. Cık, ne bileyim insan böyle görünce okey. Bu adamda iş var. Bu adam bize gerekli adamı dedirtecek bir şey lazım ama burada yok. Burada bulmayı umuyordum. açıkçası ve bulamıyorum şu an ve Oo evet. Ya yani mermi aldık en azından. Biraz daha mermi aldık. Güzel bir şey. Şöyle de bakalım. Burada da böcek böcek falan öldürmüştük. Senin içinde bir şey yok, Dolapların içinde bir şey yok. Burada bir savaş dönmüş. Birileri buraya kendine küçük bir kale yapmış bu evin içinde. Demek ki burada bir küçük bir savaş dönmüş. Şeyden sonra. Nükleer savaştan sonra. Birileri kendini savunmaya çalışmış. Aha! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Aha. Evet. Şimdi. Neden ben bu kadar şey yapıyorum? Çünkü gördüğünüz gibi bu da iki karizma veriyor. Ama bizi birazcık daha şey gösteriyor en azından. Hah, i̇şte hani böyle anladınız mı? Bu yani. Bu. Şu karizmaya bak. Şu şeye bak. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Osman'ı, Osman'ımızı daha karizmatik gösterecek. Daha böyle bir ee, karakterine karizmasına ağırlık katacak. Bir iki şey daha bulacağız. Buradan sonrası artık Commonwealth dediğimiz ee, çorak topraklar. Çorak topraklara ise ee, şu an girmeyeceğiz. Şu an dediğim gibi artık e, bu, bölümün, bu bölümün sonuna geldik. Bu da Fallout 4'tü devamı gelecek e, olabildiğince atmaya çalışacağım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler Mürüm. Follow-out'tan keyif almışsınızdır. Keyif almışsanız e, videoya like bırakmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki bölümde Osman'la birlikte görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.